İklim değişikliğiyle birlikte doğadaki denge altüst oldu. Güzel felaketinde planço ağır. Mevsim normallerinden farklı seyrediyor hava. ağaçları yıka yıka geldi. Yağış rejimleri değişti. Beklenmedik hava olayları görülmeye başlandı. Doğanın uyarıları dikkate alınmadı. Kırsal ve kentsel planlama ilkeleri göz ardı edildi. Dere yatakları kapatıldı, kıyılar dolduruldu, vadiler yapılaşmaya açıldı, tarım alanları yok edildi, yaynalar betonlaştırıldı. Yaşam alanlarına, dünya güzeli şehirlere büyük kötülükler yapıldı. Doğayla barışık olmayan yapılaşmalar afetlere davetiye çıkardı. Meslek odaları, bilimsel ve teknik raporlarla yetkili kurumları uyardı, davalar açtı. Ancak giden geri gelmedi. Kümop ve bağlı odalar doğayla barışık kentleşme ve yaşam alanlarımız için mücadeleye devam edecek.